Peygamberlerin tevhid inancını ispatlayan ayet ve mucizeler hakkındaki bazı sözlerine ele alalım. Peygamberler insanların güçlerini imkan etmemişlerdir. Onlar fiillerde kendilerinden yardım alınan alemin tabiatlarını bilmezler. Yani peygamberler peygamberaş fiillerde kendilerinden yardım alınan alemdeki tabiat kanunlarını bilmezler. Ve tabii özelliklerini bilmezler, bilakis insanların çoğunun bilgisine ulaşmamışlardır. Dolayısıyla peygamberler o bilgiyle bilelerin ve hünerlerin sınırlarını nasıl bilebilirler? Dolayısıyla peygamberler kendilerindeki sınırlı bilgiyle bilelerin ve hünerlerin sınırlarını nasıl bilebilirler? Onların gördüğü şeyler insanlar şaşırtan bir oyuncaktan ibaret değil midir? E, Sihirin oluşumu, mıknatıs taşının demir çekimi sebebi bile değil midir? Buraya kadar okuduğumuz yerler e, verirken görüşleri. Peygamber diye eleştiriler var, bir muhendinin benzerini e, yapabileceği konusunda. Bir de Kur'an-ı Kerim'de çelişki olduğuna dair görüşler ona atfediliyor. O kısım onun materyalin alıntıladığı kısım. Peygamberler insanların güçlerini intihar etmemişlerdir. Yani tüm insanlarla karşı karşıya gelip onlardaki e, durumla mücadele etmemişlerdir. Onlar fiillerinde kendilerinden yardım alınan alemin tabiatlarına bilmezler. Bilakis insanların çoğunun bilgisine ulaşmamışlardır. Dolayısıyla peygamberler o bilgiyle direlerin ve ünlerlerin ısınavı nasıl bilebilirler? Onların gördüğü şeyler, insanlar şaşırtan bir oyuncaktan ibaret değil midir? Sihrin oluşumu nakız taşınan demir çekimi sebebi değil midir? yani peygamberlerin mucize dediği şeyler aslında fizik yasaları bilgisi ve illüzyon teknikleriyle yapılabilecek şeylerdir. Ancak peygamberlerin fizik ve illüzyon bilgisi yeterli olmadığı için onları mucize sanır. Berraka şöyle cevap verir. Şimdi bu Berraka cevap verir İkviyul'ün kısm. Büyük ihtimalle İbn Raven diye yani buradaki Yer arkadaş cevap verirlerken buradaki cevapların tip müsade Söylediğin şey yani fizik ve iblizyon bilgisine sen kendin ulaştın mı ki sözlerin hakikatini tahrip Yoksa haklı bir eleştirisidir? Onu bilesin. O ne söylerse söylesin, söylediği şey bilinmişti hakkında ona cevap olur. Mesela yani Peygamberlere iblizyon fizik falan onlar arasındaki farkı bilmiyor diye Bir ipucu Sen bunu ne kadar biliyorsun? Sen kendin onların bilgisine ulaştın mı ki? Sözlerin hakikatin tahrih mi? Yoksa haklı bir eleştirisi mi? Bunu nereden bilesin? O ne söylerse söylesin. Söylediği şey birincisi hakkında ona cevap olur. Bir diğer cevap şudur. Onun dediği şey yani mucize alemin cevherinde olsaydı onun dediği şeyin yani mucizenin taştan olacak şekilde ortaya çıkması mümkün olmazdı. Yani İbn-i Verrak'ın e, Muğrize denilen şey, tabiat kapsamında olan şeylerdir. Nuknatıs'ın çekmesi gibi. Alemin cevherinde olsaydı Muğrizeler, onun dediği şeyin, yani Muğrize'nin taştan e, ortaya çıkması mümkün olmazdı. Burada kastettiği büyük ihtimalle e, ağacın veya taşın içinden e, Muğrize'nin çıkması veya taşla ilgili Muğrize'ler kastediyor. Çünkü bir şey olağan ise mucize olmaz. Mucize ise olağan olmaz. Çünkü özel şey mucizelerdeki uzaklık olağanüstülük sebebiyle ihtimal dışı, olağanüstülük olduğunda kendi ismiyle aranır. Özel şeyin kendi cevherinden tahsis edilmesi olağanüstülük söz konusudur. Buradaki bir ilke ilke değişen Ne zaman olur? Benzerleri içinde Benzer özelliklere sahipse normaldir. Farklı bir durum varsa olağanüstülük söz konusudur. Bu tahsis peygamberlerin kendilerinin olması için kendilerine has olarak getirdikleri bir durumu gerektirir. O özel şey e, peygamberin peygamberlik iddiasıyla eş zamanlı olarak kendi cevhından ayrılır ve olağanüstü bir mahiyet kazanır. Yani o peygamberdeki kastedilen normal tabiattaki bir durum değildir, özel bir durumdur. Bir de peygamberin iddiasıyla eş zamanlı olarak peygamberin, peygamberin diye iddiada bulunduktan sonra gerçekleşir. E, o şey neyse mucize gösterilen şey kendi cehennemden ayrılır, olağanüstü bir mahiyet kazanır. E, daha önce belirttiğimiz üzere peygamber bir insan topluluğu içinde tabiat üzere yani kabiat veselarına uygun ve normal şekilde yetişmiştir. Bir insan toplumu içinde o sosyal kültürel çevrede yetişmiştir. Dolayısıyla o insanlar peygamberin geldiği beşer devreyle bu mucizeyi getirmesinin mümkâhlı olduğunu bilirler. Bu kısım mağdur değil diye işaretledim. Ama ilk kısım şöyle cevap verir diye zayıf cevap İbn-i Râvveri diye olabilir. Sonra peygamberler ancak yeryüzünün cevherlerini bilen, biri kendilerine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 ''Her gerçek peygamberden kavme onun peygamberlik iddiasını kabul etmeyi gerektiren doğruluk belirtilerine tanık olmuştur.'' Burada altını çizdiğim kısım, e, bu ikinci, üçüncü sefer oluyor, maturidini kullandığı bir usul olarak dikkatimi çekti. ''En kötü ihtimal kabul edilse bile, yani muhabbetler iddia ettiğimiz gibi olmadığı kabul edilse bile'' e, diye başlayarak bir alternatif cevap üretiyor. Mucizeler olmasa dahi, bundan kabul etmeyecek dahi, her gerçek peygamberden kavgini, onun peygamberlik iddiasını kabul etmeni gerektiren doğruluk belirtilerine tanık olmuşlardır. Bu bile onun peygamber olduğu için yeterlidir anlamında. En kötü ihtimal. Sonra verraka şöyle seslenir. Verraka şöyle seslenir. Burada da büyük ihtimalle i̇bn sen dünyada haberi bilgi aracı olarak kabul edenlerden misin? O evet derse, haberin bilgi aracı olduğu düşüncesinin doğruluğuna dair peygamberlerin evlerinden daha açık bir delil getirmesi istenir. Sen haberi, bilgi kaynaklarından haberi kabul edenlerden misin? O evet derse, Haberin bilgi aracı olduğu düşüncesinin doğruluğuna dair peygamberlerin delillerinden daha açık bir delil getirmesi istenir. Bu da yukarıdaki zikrettiğim şey yani mucizelerin doğruluğunu kabul etmeye gerektirir. Çünkü haberle peygamberlerin var olduğu tüm toplumlarda durum Hayır ben haberi bilgi kaynağı olarak kabul etmiyorum derse akıl ve kendisinin delil kabul ettiği her şeyi kendisinin yalan söylediğine şahitlik eder. Çünkü ve Gelenek itibariyle haberin bir kaynağı olduğunu biliyoruz. İbn-i ve Raka şöyle karşı çıkmıştır. Birisi çıksa yıldızlarla konuşmasına imkan veren bir tabiata sahip olduğu iddiası da vurursa, yıldızlarla konuşmasına imken veren bir kariyata, bir güce sahip olduğu iddiasında bulunsa, ya da bir şeye sahip olduğunu ve onu güneşin karşısına diktiğinde, güneşin ışığının kaybolduğunu ya da denize dokunduğunda denizin içindekileri dışarı attığını ya da ona ayağa dokunduğunda havada uçtuğunu ve göğe yükseldiğini ve bulut olup yağ yağdığını söylese,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 yalanlanması gerekecektir. İşte peygamberlerle ilgili olarak da aynı durum konusudur Buna ilave olarak şu da belirtilmelidir ki yalanlayanın elinde bir şey yoktur. Diyelim yani peygamberin elinde ise zanlara ve ihtimale dayanarak reddedilen bir şey kendisi sayesinde bir ayıbın mümkün olabileceği bir şey vardır. Delil ise açıktır Dolayısıyla o şeyi kabul edilmesi gerekir. İbn-i Ra'vendi a İnsanların bütün insanların öldüğünü görmemiş olmalarına rağmen peygamberlerin bildirmesiyle insanların ölümlü olduğu üzerinde icma ettikleri olgusunu peygamberlerle ilgili bir delil olarak getirmiş ve bu konuda icma olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla peygamberler bütün insanların e, gücüne imtihan etmemiş olsalar da hükmen bütün insanların gücünü imtihan etmiş sayılırlar ve gösterdikleri şey muhriz buraya kadar okuduğumuz yer e, i̇bn İbnü'l-Ravendi ile İbnü'l-Verrak arasındaki peygamberlikle ilgili tartışma burada yukarıya da not aldım. Kitabü'z-Zümrüd diye bir kitap var. Bu kitap hem Verraka hem İbnü'l-Ravendi'ye ait Bu kitabın içeriğinde eee ı Kerim'in çelişki barındırdığı ve bu kabul edilmemesi gerektiğine dair görüşler var. Bu kitap Verraka'ma ait, İbnü'l-Ravendi'ye mi ait işte tartışma konusu. Bu okuduğumuz metinde e, Verrak, e, mucizeler ve buradaki çelişkiyi öne süren kişi, İbn-i ile Mahsoudun'un aktarımı Verrak'a karşı çıkan bir kişi. Buraya kadar ikisinin kendi arasındaki mucizelerle ilgili tartışmaları aktarılıyor. Buradan itibaren de Ebu Mahsul Mahsul'un kendi görüşü. Ebu Mahsul Allah ona rahmet ederekten şöyle demiştir. rak hiçbir şey görmediğini, hatta bilgisine bir şey ulaşmadığını bilmektedir. Dolayısıyla bütün insanların güçlerini kendisi de görmüş değildir. Yukarıda bütün insanlarla ilgili bir iddia Peygamberlerde Peygamberler tüm insanların bilgisini veya ilgi yapıp yapmadığını bilmez diye bir görüş geçmiştir onu atıf yaparak ve rakip bir şey görmediğini, hatta bilgisine bir, bir şey ulaşmadığını bilmektedir. Dolayısıyla bütün insanların güçlerini kendisi de görmüş değildir. İkinci olarak o, bu konudaki değerliliğini imtihan'a bağlamıştır. İmtihan ise icma karşı veriliğiyle ortadan kalkmıştır. Üçüncüsü, bütün insanların ölümlü olduğu tecrübe ile dinlemeyeceğinde, bu düşünceye peygamberlerin birbirine ulaştığı sabit olmuştur. Şimdi şu e, son görüş, ölümlü olup olmaması insanların bunu neyde bilineceği. İbn-i ravend insanların, insanların ölümlü olduğuna dair bilgi, bütün insanların öldüğünü görebileceğimiz için icma ile bilinir demişti. Ebu Mahfub Mahf Mahf de aynı şeyi burada aktarıyor. Bütün insanların ölümlü olduğu tecrübe ile bilinemeyeceğini ve bu düşünceye Peygamberlerin bilinme ile ulaşıldığı Kutluğun kabulün, onlardan geldiği sayesinde olmuş. Verra, filozofların sözü hakkında şöyle söylemiştir. Ee, hayvanın telkibi, ölümlü bir tetkiktir. Piyanlıların telkibi, ölümlü bir tetkiktir. Onun ahlaklığına bir bakınız. Bu sözü, bu gerçeği biliyorsa, peygamberler sayesinde bilen bir topluluğu, yani filozofların ardından söylüyor. Sonra da, Peygamberlerin bülhâna sahip sözlerini yalanmıyor. Hayvanın terkibi, canlıların terkibi, ölümlü bir terkiktir. Verrak, filozofların e, sözü hakkında şöyle söylemiştir. Hayvanın terkibi, ölümlü bir terkiktir. Onun ahmaklarına bir bu sözü, bu gerçeği biliyorsak peygamberler sayesinde bilen bir topluluğu yani filozofların arasında söylüyor. Sonra da peygamberlerin durhana sahip sözlerini yaranlıyor. İkincisi, berrak bütün filozofların akıllarını imtihan etmemiştir. Filozoflar da bütün alemin tabiatlarını imtihan etmemişlerdir, denememişlerdir, etmemişlerdir. Üçüncü, hayat terkibi bağlı, terkip sayesinde olsaydı canlıların yaşamlıkları farklı olmazdı. Hayat terkibi bağlı, terkip sayesinde olsaydı, yani sadece maddi şeylere bağlı olsaydı, Aynı özelliklere sahip canlıların yaşamları arasında fark olmazdı. Verrak'a şöyle demiştir. Nefs, Verak şöyle demiştir. Nefs, tabiatı gereği ölümü uzaklaştırmaya çalışmaz ve ölüm süzüleğe ulaşmayı ummaz. Verrak'a şöyle verecek cevap şudur. Sen bütün canlıların nefsini imtihan etmedin. Dolayısıyla böyle bir hükümde bulunamazsın. Rak nefs tabiatı geri ölümü uzaklaştırmaya çalışmaz ve ölümsüzlüğe uğratmaya ummaz iddiasında. Devrak'a verilecek cevap şey şudur. Sen bütün canlıların nefsini imtihan etmedin. Tek tek e, kendi ölümü uzaklaştırmaya çalışmadıklarına dair bir iş bilgin yok. Gelelimi yapıyorsun. Dolayısıyla böyle bir iş gelelimek hükümde bulunamazsın. İkincisi, nefsler ölüm fikrini peygamberlerin sözünden tevarif ederek kabul vermiştir. insanlar, İnsanlar, herkes öleceğe dair fikri peygamberlerin sözünden e, nafret ederek, ederek kabul verilmiştir. peygamberlerin mucizeleri de ölümsüzlük arzusu gibi insanların verilerini getirmeyi ancak zorlukla istedikleri bir şeydir, yapabildikleri bir şeydir. Aslında mucizeler arzulanabilir bir şeydir, benzerleri yapılmaya çalıştabilen bir şeydir. Ama bazı mucizeler azarlama ve sakındırma sebebiyle benzerini getirmek istenemez. Bazıları da mutlaka anlamda benzerini getirmek istenemez. Ayın Hazreti Peygamber'in parmak işaretiyle yazılması böyledir. Şimdi burası ilk giriş. altın çizimler, e, peygamberler mucizeleri de İnsanların benzerini ciltirmeyi ancak zorlukla istedikleri bir şeydir. Bir kısım mucizelerde insanlar benzerini getiremez. Hayalık olması gibi. Buradan iki ayarabiliriz mucizeleri. İnsanların benzerini zorluğa çalışıp çok kolay sabah içinde yapabileceği şeyler. Bir de kesinlikle benzerine yapabileceği şeyler. Örneğin uçmak. Eski dönemlerde mucize sayılırken günümüzde uçulabiliyor. İnsan bu noktaya ulaştı. Benzer şekilde e, ölmüş biri e, bir acil müdahale ile cihazlar kullanılarak tekrar gelip gelebiliyor. E, burada Hz. İsa'nın işte, evleri zor durumda emekli olanlara tekrar hayata döndürmesi gibi insanların ilgiyle, belli bir sayıya uğraşını yapabileceği şeyler. Ama bazıları da kesinlikle insanlar ayın içine şey gelmesi gibi kopamayacağı şeyler. Burada ikili iki bir ayrım var verka şöyle seslenir herhangi sonra veraka şöyle seslenir herhangi bir şeye inanıyor musun Herşeyde bu seslemek içindiği büyük ihtimalle herhangi bir şeye inanıyor musun Hayır derse peygambererek yarancı olduğuna inanmadığı gibi kendisinin kendisi olduğuna ölü ve biri olduğuna da inanmadığını kabul etmiş olur Böylece birine cevap ve karşılık yazmaya uğraşmak yanlıştır. Herhangi bir şeyi inanıyoruz mu? Hayır derse hiçbir şey konusunda bir kanaat olmadığı için e, böyle biriyle tartışmak, uğraşmaya yanlıştır. Berrak bu soruya evet derse ona şöyle söylenir. Muhtemelen peygamberlerin yarancı olduğuna inanmanın sebebi buradan anlıyoruz ki Berrak Peygamberlerin yalancı olduğuna veya o kanaatte, muhtemelen peygamberlerin yalancı olduğuna inanmanın sebebi, eşyayı algılamada bilme gücünün imkansız sayma ve yalanlama seviyesine ulaşmamasıdır. Bir inanan pek çok kimsenin inancının yanlış olduğunu gördü. İnanan pek çok kimsenin inancının yanlış olduğunu gördü. Muhtemelen tabiatın sana bozukluğu ve yanlışlığı gösterdi. Ancak tabiatlar içinde, senin inandığın konular yani peygamberlerin sözleri hakkında peygamberlerin dediği gibi algılayar bir tabiat olabilir ve senin bilgisizliğin ortaya çıkar. Onun bu konuda söylediği her şey, bütün inkar ettiği şeyler hakkında ona bir cevaptır. Burada şunu anlıyoruz, verrak, zaten böyle geçiyor, son derece şüpheci biri oldu, her şeyden şüphelen diyor. Sorguladığı kişi itibariyle şüpheci biri olduğu söyleniyor. O ona akık Onun bu kanununda söylediği her şey, bütün ettiği şeyler hakkında ona bir cevaptır. Bu konuda asıl olan çünkü Tabiatlarda bilinmenin dışına çıkmanı, var olmayı kabul etmenin, henüz var olmaması olduğundan veya ileride var olabileceği ihtimalinden başka bir dayanak olmaksızın seçen kimse, mutlak anlamda bir şey ispat veya nefret etmeyi ispat edilmiştir ve bütün ifadelerin de kategorisine dahildir. Bu kısım mağduricinin olduğu dönemde üstü olmalar, nereye Bu konuda asıl olan şudur. Habiyatlarda bilinenin dışına çıkmaya ve var olmayanı kabul etmeyin. Yani Sonuç var olmaması olduğundan veya ileride var olabileceği ihtimalinden başka bir dayanak olmaksızın seçen kimse Mutlak anlamda bir şey ispat veya etmeyi iptal etmiştir. Ve bütün ifadelerinde şüpheciler kategorisine dahildir. Evet, burası tesbiki. Mutlak anlamda şüpheci. Nasıl harit edilir? Onunla ilgili tesbiki. Tabiatlarda bilinenin dışında çıkmanı, var olmayanı kabul etmeli henüz var olmaması olduğunda veya ileride var olabileceği ihtimalinden başka bir dayanak olmaksızın seçen kimse mutlak anlamda bir şeyin ispat veya net etmeyi talep etmiştir ve bütün ifadelerinde şüpheciler kategorine dahildir. Kavli da dışına çıkmamayı veya var olma yani kabul etmeyi henüz var olmaması Olgu, olgusundan veya ileride var olabileceği malinden başka bir dayanak olmak istedim seçen kimse mutlak anlamda bir şey ıslat veya yani nefreti iptal etmiştir. Ve bütün ifadelerine şükür Bize göre Peygamberlerin belirtilerinde az olan iki yöndür. Bu kısımda Nâhi günücüsü. Peygamberlerin halleri, akılların onlardan şüpheyi uzaklaştıracak ve töhmet düşüncesini kabul etmeyecek şekilde tezahür etmiştir. Peygamberler'in halleri, durumları, yaşayışları akılların onlardan şüpheyi uzaklaştıracak ve töhmet düşüncesini kabul etmeyecek şekilde tezahür etmiştir. Evet, bu Peygamberlerin yaşamları. Akılların onlardan şüpheyi uzaklaştıracak ve tezahür etmiştir. İnsanlar onlarla hem küçükken hem de büyükken beraber oldukları ve onları toplum içinde dikemeyi saf ve sakın olarak gözlemledikleri için peygamberlerle içinde yaşadıkları toplum bireylerine yaklaşık saymak ve toplum bireylerinin üretim seviyesinin peygamberlerin ahlakına ulaşması mümkün değildir. Biraz peygamberlerin halleri toplumlarına açıktır. Pazarda seferde her durumda toplumlarıyla iç içeriyle dolayısıyla bu durumun Peygamberleri yüksek bir matama yerleştiren ve onları kayıklara, resullara iman edecekler, Allah'ın koruması olduğu etraf bu şekilde bilinir. Aynı toplumda yaşadıkları halde. Halleriyle toplumdan farklılaşmaları Allah'ın koruması bile mümkün olduğu bilinir. Buraya bakabiliriz. Allah'ın koruması ismesi olarak mı var? geçiyor anahtasına, buraya bakabiliriz. Bu da tabiatın kabule meylettiği bir şeydir ve akıl, peygamberlerin bütün işlerini kabul eder. Bunu reddeden kimse, bilmesine rağmen inatçılığından reddetmiş olur. Dolayısıyla ya bunun aksine alışmış ve yakınlaşmış olması sebebiyle, ya da niye hayatında elde edeceği şirket, şöyle bir uğruna, Hatta bazı beklentileri ve kazananlar sebebiyle peygamberlere karşı çıkar. Aksi takdirde makam ve konumu bunun aşağısında olan kimselere daha yeter kalp neyledir Evet yani insanın psikolojisi gereği kendisine göre daha zayıf olan ahlak etmeli onlara bile meyledi bir öpü sebebiliyor. Peygamberler toplumlarında daha yükseviyede ahlak ve meşanlık olarak ortaya çıktığı için kişi eğer günahçı Keref mahtam, şöfet, ekledi, kazanım gibi bir şeyin uzaklıkları bile inhal etmemişten inhal etmemesi inanmaktadır. <gülüyor> Birinci görüş bu. Peygamberlerin halleri, yaşantıları toplumdan ayrışması sebebiyle onların e ön fıraçlar ve doğrultuları bilinir. Yukarıda da aynı şeyi söylemiştim. Peygamberlerin mucizeleri olması dahil, her gerçek peygamberden kavmi onun peygamberlik iddiasını kabul etmeyi gerektiren doğruluk belirtilerine tanık olmuşlardır. O zaman bu kısımda matur gününü -Günün. anlaşmış olalım. İkinci görüş. Bize göre Peygamberler'in belirtilerinde asıl olan iki yöndür. Biri Halil'in, ikincisi görüş ve düşünce ehlinin tabiatlarının dışında olan ve benzerlerini elde etmeyi ummanın veya öğrenmeyle kün hün, tamamına ulaşmanın imkansız olduğu mucizelerin gelmesidir. İkincisi de mucizeler. Ayrıca Birisinin bunlarla öğrenme ve çalışmayla ulaşması mümkün olsaydı dahi, herhalde o mucizeler konusunda yetiştirmedikleri ve eğitilmedikleri için onlara Allah'tan aldıkları ve Allah'ın mucizelerle onları onurlandırdığı, çünkü onları vahbine emanetlik kıldığı açıktır. Burada da yukarıda dikkat ettiğimiz gibi. Birinin bunları öğrenme ve çalışmayla uğraşması mümkün olsaydı dahi, Peygamberdeki bilgiler, vahiy olarak tebliğ ettiği bilgilerin, birinin öğrenme ve çalışmayla erişmesi mümkün olsaydı dahi, Peygamberler de o mucizeler konusunda yükselmedikleri ve eğitilmedikleri için onları Allah'tan aldıkları ve Allah'ın mucizelerle onları onurlandırdığı çünkü onlara vahşini emanet ettikti açıktır. Şimdi yukarıya gidelim, orada da böyle bir ifade var da. Kıramelerin mucizeleri de insanların benzerine getirmeyi ancak zorlukla istedikleri bir şeydir. Burada da aynı şeyi tekrarladım. Görüş ve bizimle tabiatlarının dışında olan o benzerlerini elde etmeyi ummanın ve öğrenmeyle mümkün mü? ulaşmanın imkansız olduğu mucizeler sevgisidir. Ayrıca birinin bu mucizelerle öğrenme ve çalışmayla ulaşması mümkün olsaydı dahi, mucizelerle öğrenmek, çalışarak yapmaya imkan olsaydı dahi, o Bey de konusunda yetiştirdikleri ve eğitilmedikleri için onları Allah'tan önce ve Allah mucizelerle onları onurlandırdı çünkü onlara vahir, emanet çıkıldığı açıktır. Bu, bu iki cümle tekrarlanmış olduk. Buradan anlaşılıyor ki mucizir'in benzeri insanlar tarafından yapılabilir. kararı var. Bir için. Buna ilave peygamberler Peygamberlerin kendileri sayesinde sihirbazılara bir takım anlamları özellikleri vardır. Sihir ilminin aslı göktedir Ama insanlar aslını unutmuş ve onu öğrenim yoluyla almışlardır. Aynı şey, bütün kazanç yolları, meslekler ve sanatlar için geçerlidir. Daha önce geçmişte hatırlarsanız, tüm bilgiler, meslekler, zanaatlar, devrem beyeberin başlangıçta öğretmesiyle, Hoca Talebe ilişkisiyle yayıldı, duyuşulardı. Burada da benzer şey söylüyorum. Sihirinli asla, arut, mağruf bir şekilde göklemdir. Ama insanlar aslını unutmuş ve onu öğretim de almışlardır. Aynı şey, bütün kazanç yolları, meslek ve sanatlar için de geçerlidir. Kime bildirerdeki yöntem dışında bir yolla icra edilmesi durumunda, Peygamberim ilk bir işe has kılınma oldu, bunu bilir. Kime bildirerdeki yöntem dışında bir yolla icra edilmesi durumunda, ilk bir işe has kılınma oldu, bilir. Şu i̇şte davacı Peygamberler Allah tarafından gönderildiklerine dövralet eden bazı anlamlara sahiptir. Bir bu anlamlar gerçekten ortaya çıkar ve peygamber var oldukça var olmaya devam eder. Bu ise gözü alan, sonra kaygılan bir şeydir. Birincisi muvizelerin mevzelerinde de devam etmesi. Örneğin Kur'an-ı Kerim, peygamberimizin mevzelerinde, peygamberleriyle devam ediyor, varlığını sürdürüyor. Hz. Musa'nın asası, Hz. Musa ayakta olduğu sürece asa devam ediyor, peygamberimizin mevzeleri olduğu için. Dolayısıyla sihir, bir de Allah'ın kaygılan bir şeydir. Peygamberlerin muridesi, peygamber olmayanın sahip olduğunu iddia etmesine ve bir yönde sihir ise ki değildir, onunla beraber kalmasına engel olan bir şeydir. Peygamberin muridesi, peygamber olmayanın sahip olduğunu iddia etmesine ve bir yönde sihir ise ki değildir, onunla beraber kalmasına engel olan bir şeydir. Öğrenme yoluyla şaşırtıcı şeyler çıkarmaya çalışan kimseler, gerçek olsaydı dünya malına artık duymayacakları bir şeye meyvet etmişlerdir. Dolayısıyla o şey onların yari olduğunu verilir. Öğrenme yoluyla şaşırtıcı şeyler çıkarmaya çalışan kimseler, simyacılık kastediyor herhalde. Taşla uğraşık bir şekilde simyaliniyle onu altına çevirmek mümkün diye düşünüyorlar. Ee, öğrenme yoluyla şaşırtıcı bir şeyler çıkarmaya çalışan kimseler gerçek olsaydı dünya malarına artık bir duymayacakları bir şey meyredirmişlerdir. Dolayısıyla o şey onların yarancı olduklarının delilidir. Eğlenmerler meclislerin hastanmadığı şeyleri yüklenmişlerdir. Bunları örnek olarak meclisleri fazla ve ağzı vadan alıkoymak, meclisleri dünyanın izlet ve ulaşmak vesilesi olacak kimselerden korumak, başkalarının da Bunları Allah için tercih etmeye çağırmak yükebilebilir. Zayıf oldukları destekçilerinin az olduğu zamanlarda canlarına tehlikeye atmaları, zorbaları hayatlarına zekil ederek karşılarına dikirmeleri ve acı Allah indinden onlara güç göstermelidir. Halbuki peygamberler, yorbaların kendi taşlarına ne kötülükler ettiğini Özellikle birlik ve düzenlerimiz olacağına korktukları nasıl katı kazandıklarını iyi bilirler. Buna bu yani zorluklarla mücadele eder. Yine peygamberler haklı açık, siyaseten güzel, insanların düğünlüğü ve düğünlüğü sayfasının sormesine bağlı olduğu şeye çağırırlar. Peygamberler haklı açık, siyaseten güzel, İnsanların dünya ve dünyayı paydasının kendisine bağlı olduğu şeyler çağırıyorlar. Hakiza Peygamberler işte hatta hiçbir şeyde eksiklik göstermemiş. Peygamberler yeterli akli sonuçluk teknikleriyle ulaştıkları çağrıldıkları hiçbir şeyde eksiklik göstermemiş. Bir işlerindeki gevşeklik, sevgi rivayet edilmemiş, hiçbir ahlaklarında da kötülük bilinmemiş ve şu güzel ahlaki niteliklerle en üst derecede nitelenmişlerdir. Dönemlilik, cesaret, ahlaki erdemler, yaratıklara merhamet, eşitlik gösterme, dünyaya değer vermeme, insanların eziyetlerine katlanma önceliği. Bu erdemlerden biri, kendisinde bulunan kimseyi neyledir? Ve o erdemin konumu sebebiyle o kişinin makamı yüce gibidir. Bu güzel erdemleri kendisinde toplayanlar, onları üzgüsü, yüce olan Allah adına yüce yerine getiren, onun yolunda başına gelen sıkıntılara biraz yarcelikle katılmam mümkün iken katlanılması imkansız olan sıkıntılara tahammül eden kimse daha yüksek bir konuma sahip olur. Bu erdemlerden biri kendisine ne bilman kimseye emeği edebilecek ve o erdemin korunu sebebiyle o kişinin hatalarına yüce gülemiş. Bu güzel erdemleri kendinde toplayan ve onları özgürlüğü olan Allah adına güzelce yerine getiren, onun yolunda başına gelen sıkıntılara, biraz yağcılıkla kurtulmak mümkün iken katlanılması imkanı olan sıkıntılara tahammül eden kimse daha yüksek bir korumak sahip olur Doğru ve güzellik yolunda sıkıntılar katlanarak yüksek ulaşmalarına sahip oluyorlar. Burada biraz yalancılıklar kurtulmak mümkünken diye bir gününe geçiyor. İleride de benzer şey tekrarlanacak. Bunlar vurgu ihtimalle. İnsanlar bazen ilaçelik yaparak, e, sorumluluktan kaçmaya çalışabilirler. Selam Buna tenezzül etmemiştir. Siz etmeyin anlamında, bu güzel kendini toplayan onlara ömürsü olan Allah adına getiren, onun yolunda başına gelen sıkıntılara, biraz diyarçılıkla kurtulmasının katlanması, imkansız olan sıkıntılara tahammül eden kimse muha iffet bir konuma sahip olur. Ayrıca Peygamberlerin şahsında birtakım akıbetler vaat edilmiş işlerin onlara döneceği bildirilmiş. Nihayetinde iş, var birliği gibi, gibi çıkmıştır. ''Peygamberlerin şahsında bir takım akıdetler, ulaşılacak akıdetler Mekke'nin köküydü ve işlerin onlara döneceği bildirilmiş, ilgililmiş, Nihal edildiği gibi çıkmıştır.'' Yine onlarla ilgili olarak şu da söylemiştir, ''Bir kimse peygamberlerden değiller saygı ve ululama gözüyle baktığında ve öğüt almak için sözünü dinlediğinde onun sözlerinde hakikati görmüştür.'' Buna karşılık biri de onları izler, Akabinde onlardan bir şeyler öğrendikten sonra onlara karşı çıkarsa bu sebebiyle dünyayı ahirete hakkı üstün tutmuş olur. Hz. Muhammed'in Peygamberliği'nin delilleri. Şimdi şöyle buraya geçmeden yukarıda bir bakalım. Ebu İsa el-Verrak'la er İbn-i Ravrendi arasındaki muhitinin benzerinin yapılıp yapılamayacağına dair güçleri alıntılayarak aktardım mağdur diye. En zamanki kendi görüşüne başladı. Buradan itibaren alıntılayarak ilerledi. Bunu fark ediyorum kendi görüşü olan yerler daha alınışılır. Alıntılı yerler İbn-i veya derdaktan anlaşılması daha zor. Ama kendi cümleleri olduğunu bildiğimiz yerler daha anlaşılır. Hz. Muhammed'in peygamberliğinin delilleri, peygamberliğe dair zikrettiğimiz bütün deliller, temel iki deli zikretti. Bir hali, iki mucizeler. Burada ilginç yani ilk önce peygamberin hazini verilmesi peygamberlik mucizesi olarak dikkat çekildi. Önce yaşantısını sıraları sırada, ikinci sırada mucizledi. Onun üzerinde çalışarak, çabalayarak bir kısmının benzeri yapılabilir. Onu da kabul etmiş olur. Bakalım burada nasıl gelebilecek. Hz. Muhammed'in peygamberliğinin devirleri. Peygamberliğe dair zikrettiğimiz bütün deliller, Muhammed sallallahu aleyhi ve için içinde geçerlidir. Yani bir ahlaki yaşantısıyla kavmi çıkmıştır. Mevcut ona meyil etmiştir. Sadece farklı var başka sebeplerde bir İkincisi de kendisine has insanlara benzerli meydana getirildiği mucizeler vardır Kuran-ı Kerim gibi. Bunlara iler olarak onun Peygamberliğini ve son Peygamber olduğunu gösteren, şimdiye kadar varlığını sürdüren, bu önemli, şimdiye kadar varlığını sürdüren, işte Kuran-ı Kerim, başka ayetler mucizeler de vardır. Bunlardan biri, Hz. Peygamber'in kendisiyle bütün kafirlere, cinlerden ve insanlardan yardım alarak bir benzerini getirmesi için meydana tutuktu anlıştı. Şimdi altını çilebiliriz, şimdiye kadar varlığında sürdüren kısmını. Bu yüpharda da geçmişti. Mucizeyi sayarken, Peygamber var oldukça var olmaya devam eder. Orası mı hocam? Neresi? O hani nerede olsun? Birinci şeyde. E, burası hocam. Ok işaretini biraz önce getirdiniz ya. 207. E, şu da var ki peygamberler. Hangi parası? E, i̇kinci parası mıydı? İkinci parası hocam. E, şu da var ki diyor hocam. Aşağıda. Tamam. İşte var ki Allah tarafından gönderildiklerini delalet eden bazı anlamlara sahiptir, bu anlamlar gerçekten... Bu birincisinde olur. sanki. ...peygamberler var oldukça... Evet, burası arkadaşlar. Şu bir, bilgisayarını okuyunca insan yerini bulamıyor. İstafıda okumak var iyi. Peygamberler e, var oldukça var olmaya devam eder. Yani bu şöyle diyebiliriz, matureliğinin, matureliğinin, peygamberliğinin ispat anlamındaki mucize tanıma. Peygamber var oldukça, peygamber var olmaya devam ediyorsa onu mucize kabul ediyor. Hz. Nusra'nın aslası gibi, Kur'an-ı Kerim gibi. Bu ikinci defa tekrarlandı. Burada da daha net anlıyoruz. Onun peygamberliğini, son, peygamber olduğunu gösteren, şimdiye kadar varlığını sürdüren, işte burası varlığını sürdüren. Başta e, mucizeler de vardır. Bunlardan biri hadet peygamberin kendisiyle büyük mütafirlere, günlerde ve insanlardan yardım alarak bir benzerini getirmesi için meydana Kur'an'dır. Beyinsizliği yüzünden kavminin kınamasına maruz kalan kimselen başkası, Kur'an'ın bir benzerini getirmeye kalkmamıştır. Ayrıca Kur'an'da kıyamet gününe kadar meydana gelecek bütün olayların hükmü açıklanmıştır. Ki böylece Kur'an'ın kaybı ve ebediyete kadar olacakları bilen Allah'ın Allah'ın indi indinden geldiği bilinsin. Allah katından geldiği bilinsin Hazret-i Peygamber'e ilkeleri fethedildiğini ve dinine diğer dinlerin ehli arasında ilk işte, trajiyana dair ilkeler gelmiştir. Kur'an geçmişte yaşanmış olaylara dair haberler içerir, eski tabimlere dair haberler içerir. İnsanların Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem konutu tarihi olayları bilen kimseleri ziyaret etmediğini, ve o ayetleri öğrenmek için hiçbir kitaba bakmadığını biliyorlardı. Ayrıca Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem'in simavi kitaplarda anlatılmıştır. Hz. Peygamber ehli kitap ile tartışmış ve onlar kendi canlarından korktukları için onu imkan edememişlerdir. Bu Medine'de olan Necrân-ı Hristiyanlarıyla uzun tartışma, olarak tartışmalar kastediyor. Bilakis Hz. Peygamber ehli kitabı seçmeye çağırmış. Mülâ amel'e Medine'de, Yahudilere, ölümü isteyin, Hristiyanlara geliniz, oğullarımızı ve oğullarımızı çağıralım demiş. Hepsine birden, haydi hepiniz bana uzak kurun, sonradan müddet vermeyelim demiştir. Hazreti Peygamber şu ayetle, onlardan güvende olduğunu ve Allah'ın güvenliğini izhar etmiştir. Allah insanlardan korusun. Biliyorsunuz bunu. Medine'de Hz. bir grup geliyor. Medine'de Mescit'te dönemelilerimiz sert ediyor. Uzun süre tartışmalar sürüyor. ediyor. En sonunda eee dönemelilere lanet dilemeye çağırılıyor. Eğer çoluğuna inanmıyorsanız karşı ee, kim yalan söylüyorsa Allah'ına lanet etsin diye çoluğu sözü toplayıp lanetle dışerim diyor. Onlar bu kabul etmiyorlar. Bu laana kabul etmenin faydası yoklar. Hacı Peygamber'in fiziksel yapısında da Peygamberine deliller vardır. Bunlardan biri nesilden nesle geçer ve sonunda ondokuzuret kardeştir. Bu ilginç arkadaşlar. Bu Nur Muhammedi derim. Onu kastediyorlar da. İki kuret cemi'nin arasında nesil vardır. Orta boylu olarak beraber Uzun kimselerle yan yana geldiğinde onlardan uzun görüldü. Halit Peygamber'in sisleri yapısında da peygamberliğine deliller vardır. Bunlardan biri nesilde mesle geçer ve on onda durdur ve ışıktır. İki kürek kemiğinin arasında mühür vardır. Orta boylu olarak mühür edilmekle beraber uzun kimselerle yan yana geldiğinde onlardan uzun görüldü. Sonra kendisine vahiy gelmeden önce tutup bulut onak gölgelerdi ona karnı yer almış ve bilindiği gibi içi yıkanıp yeri yerine konulmuştur. Şimdi bu okuduğumuz kısımları şöyle düşünebilirsiniz, ee, nasıl yer alıyor? maturidi, akadir bilimi yok, bunları nasıl kabul etmiş diye düşünebilirsiniz. Maturidi de e, yer bilgi kaynağının kendine ait kullanım alanı vardır. Aklı da kabul eder yerinde, haber de kabul eder yerinde, e, duyu da kabul eder yerinde. Burada aktarılan şeyler, Müslümanlar arasında haber olarak, seviyesinde olmasa da haber olarak aktarıldığı için muhattı bunu kabul ediyor, haberi bilgiye donanarak. Sonra kendisine vahim gelmeden önce bir bulut onu gölgelerdi, sonra karnı bir arıç ve işte bilindiği gibi geri yerine konulmuştu. Sonra karnı tutulara çok düşkün olmasından rağmen o düşkünlüğünde tutulara Amcası Abbas onu vesile edinerek Allah'ta yağmur istediğinde yağmur yağmıştı, haberi bilgiler onun kafirlere muamelesi ne onlara yaranmaya çalışmak ne de tartışmaya girmek şeklindedir. kafirlere karşı muamelesi ne onlara yaranmaya çalışmak ne de tartışmaya girmek şeklindedir. Halit Bey'den Peygamber ağzı bozuk da bağırt çarım değildi. Photoshop'u. Ağzı bozuk da bağırt çarım değildi. Kafirlere de muamelesi ne onlara yaranmaya çalışmak ne de tartışmaya girmek şeklindeydi ağacı bozup ve bağırıp Onun hiç yalan söylediğine şahit olmamış, e, onun hiç yalan söylediğine şahit olmamış ve düşmanlara dahi onu doğru bir insan olarak etmiştir. E, onun hiç yalan söylediğine şahit olmamış, onu yakılırsa, ve düşmanlar dahi onu doğru bir insan olarak tavsiye etmiştir, mükemmel demiştir. Sonra gelen ayetler sebebiyle onun hakkında ittihak etmişler. Bu yüzden onu sivirbaz, cahil, şahil ve benzeri olarak tanımlamışlardır. İsimlerden gelişlerdir. Bu ittihakın sebebi onun ayetlerini çok buldurur. Onun muvizelerini çok doldur. Şimdi şöyle dikkat edelim. Bunu sıra olarak düşünürseniz. Peygamber'in muvize sırası. Bire görelim. Bir, Teyremler'in e, ahlaki yeşantısı, emek şahsiyeti. İki, e, kendi hayatları boyunca devam eden mucizeler dedi. iki şey, bu e, Ataist görünen, Yahudi, Hedis diyene söylenen söylenir şeyler. Bunlar ön yandan çıktı. Burada da aynı şekilde o iki şeyi kabul etti. Artı, Kur'an mucizesine dikkat etti. En son, burada saydığımız şeyler saydı. Yani, mucizeti, mucizeti, mucizeti, ve diğer uludun gölge etmesi gibi şeyler saydı, bu haberi mucize Müslümanlara ödenebilecek e, bir durum. Burada ya da Hristiyanlar bu son haberi e, mucizelerle istatta çalışmak olmayacağı için sıra olarak en son analı, yani ahlakıyla başladı, mucizeyi söyledi, en son bunu söyledi güç açısından, ne Jüshiye Yahudiye Hristiye ne ateistte de iste söylediğimiz gibi güç bir geril e, açısıyla ve son olarak bunun konusu oldu. Verrak'ın Kur'an eleştirisi, Şimdi yukarıda ne geçmişti? Verrakla İbn Râwendi arasındaki Muhammed'in benzeri getirilip getirilemeyeceği tartışması geçmişti. Burada da yine Verrakla İbn Râwendi arasındaki Kur'anla çelişki olup olmadan aday konular geliyor. Sonra Verrak, Kur'an'a Hz. Peygamber'in peygamberliğine belirlik etmenleri şu yönlerden eleştirmiştir. E, Kur'an Hz. Peygamber'in peygamberliğine delil olmaz diye Verrak eleştirmiş. Bir, Araplar belakat yönünden farklı derecelere sahiptir. Kur'an muhtemelen Arapların en belli olanına aittir. Araplar savaşlarla meşgul olduğundan Kur'an'ın bir benzerini getirmeye fırsat bulamamışlardır. Eğer savaş olmasaydı yapabilirler anlamında. Araplar bilgi ve düşünce ehli bir değildir. Nitekim zorunlu bilgi taraftarlarına göre bu bilginin sebepleri bulunmasına rağmen onu kabul etmediler. İktisat öğrenme taraftarlarına göre de düşünme ve bilginin sebepleri var olmasına rağmen bunlardan yük çevirdiler. Evet, evet Araklar ve düşünüldüğü millet değildi, zorunlu bilgi elde etme imkanları varken imbadan yüz O yüzden Kur'an'a benzer getiremediler. Dört, e, topluluk içinden sadece birinin ahli gücü olur, ancak bu durum onun özel bir konu gerektirmez. Toplumda bir kişinin üstün aktif gücü olur, bu ona özel bir konu gerektirmez. Peygamberlik de böyledir. Yani Araplardan sadece birinin kıtası çalışıyordu. O da Kur'an'ı yazmıştır. Geri kalanın kıtası çalışmadığı için onun benzemeyi yazamamışlar. Ya da yazmaya zahmet etmemişlerdir. Ya da onların kudreti, düşünme ve muhalviyerlik ileridir. Ama buna zahmet etmemişlerdir. Buraya kadar alıntı. Yani günümüz akademik yazım tekniklerine göre alıntı. Topyada yapmış gibi aynı burada sonuna kadar aldığı yerler. İktidar günlükten yüz ihtimalle. Birinci eleştireye şöyle cevap verilebilir. Şimdi bunu e, yönteminden, görüşlerinden ayrılmaya çalışmamız gerekecek. Bu cevap verilebilirken Mâfiyedin'in ele cevabına yoksa İbn-i Rahimedin'in Verrâk'a Birinci eleştireye şöyle cevap verilebilir. Verrâk'ın dediği gibi Kur'an en veri Arap tarafından yazıldığı için ondan daha üstüne yazılamamış olsaydı onlar çabalayıp denedikten sonra bu işler vazgeçerdi. Oysa onların bu işe hiç deneşmaması, tabiaten vazgeçtiklerini bunun imkansız bir şey olduğunu düşündüklerini gösterir. Yine Rehagat'ın dediği gibi olsaydı, insanlar ve cimleri birleşseler diyen bir birinin, insanlar cimleri birleşsin, benzemek diye bir, böyle iddia eden birinin, bir ve becerisi bu seviyeye ulaşmamış bir insan olması mümkün olmazdı. Çünkü olarak Hz. Peygamber onlar arasında doğup büyüdüğü ve dili onların yanında öğrendiği için ona dül konusunda Allah tarafından bir özellik verilmeseydi başkasının onun belakat seviyesinde olamaması sırt konuklu olmalıdır. Başkası da aynı belakat seviyesine ulaşır ve Kur'an'ın benzerlik getirirdi. Dördüğümüzü, Araplar şehir sanatında önde gelen kavimlere cevaplar yetiştirmeye çalışmışlardı. Hatta bir kaside üzerinde bir yıl uğraşmışlardır. Onların Kur'an'ı benzetme yazma erdicisi yokseydi ya da çeşitli yollarla bunu yapmaya gözlerle yetişseydi, onu yapmaktan kesinlikle gerek durmazlardı. Zira bu, yani Kur'an'ın benzerlerini yazamamak, Arapları küçük düşünmektedir. Nitekim, İslam ışığı yani çengilmek için canlarını ve mallarını hayramışlardır. Yerrak'ın Ana yani ikinci eleştirisine cevaptı. İkinci eleştirisine ilgili Arap'lar felakat yönünden farklı derecelere sahiptir. Kur'an muhtemelen Arapların en belli yolu halindir. Araplar savaşlarla meşru olduğundan Kur'an'ın benzerine getirmemişlerdir. Yerrak'ın e, ikinci eleştirisine cevaptı. Yerrak'ın bu eleştirisinin yani Araplar savaşlar meşru olduğu için Kur'an'ın benzerini yazmaya o olmadığı bahanesinin doğru olmasına imkansızdır Kuran'ın benzeri Kur'an'ın benzerini etkilerse, savaşmalarına ve canlarını tedavi etmelerine gerek kalmazdı. Onlara savaş başlamadan önce 20 yıl kadar müddet verilmişti. Evet, Kur'an 2, savaş başlamadan önce 20 yıl kadar savaşsız dönem var, müddet verilmişti. Ayette sadece Araplara değil, cinlere ve insanlara azarlamadan meydana okumalardır. Sadece bir grup insan savaşmıştır. Geri kalanlar savaşmadığı için Kur'an yazabilirlerdi. Kur'an'a bir nazire yazabilirlerdi. Sonra savaş onları, Ali peygamberden istedikleri şeylere cevap vermekten ve Kur'an'ın bir benzerini getirmekten alıkoyulmuştur. Yapabilselerdi, Kur'an'ın benzerini yazacak ıslaklar vardı ve evlenmişti unuttu. Ve zaten Kur'an'a yönelik üçüncü eleştirisine, Arapların bilgisi ve düşüncesi bir millet olduğu, bundan dolayı Kur'an'a, benzer yazamadıkları iddiasına cevap. Devletin bu iddiası doğru olsaydı, Araplar Kur'an'ın neden okumasının ölçteki değil üzere, inkar ve reddilek karşılarda soyun e, mehmet, geri durma ile değil. Kur'an'ın neden okumasının ölçteki değil üzere, yani normalde Arap, e, daha, e, şöyle yaşayan Arapların ödeğinin ne var? Karşı çıkıp, Reddetmek, kavga gelip çıkartmak var. Örste böyle. olsa onlar inkar vererek reddetmeni yapmaları gerekirken bu oyun eğilmişler. Geri durmuşlar, yapmaya çalışmamışlardır. Çünkü Araplar insanların en zekisi ve en ateşlisidir. Yani kişilik olarak e, huzur, şiddetlerine ilgili olanıdır. Nitekim şairler, e, şairlerde savaşmıştır. Şiir sebebiyle şairde şairlerde savaşmıştır. Sonra azarlama ve meydan okuma bütün insanlara ercinleri kapsamaktadır. Kur'an'ın durumu her yere verilmiştir. Hazreti Peygamber'e meydan okumaya sebep eden şey onun Araplar arasında doğru büyümüş olmasıdır. Hazreti Peygamber onlar arasında doğup büyümüş olmakla rağmen duyguya ve düşünceye sahip ise bu da onun bir ayetidir, muvidesidir. Yani Araklar arasında doğup büyüdüğü ve Kur'an'a sahip olduğu olması bu da onun muvidesidir. Onlara benziyor Bana evet, göre evet, bir kısım var, muhabbetin kısımları bile, hiç başka bir şey akla gelmedi. Verrak'ın Kur'an'a yönelik 4. eleştirisinde yani Araplarda sadece birinin kafası çalışıyordu, o da Kur'an'ı yazmıştı, Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Yazmıştı. Geri kalan kafası zaten çalışmadığı için onun benzemine yazanmamışlar ya da yazmaya zahmet etmemişlerdi, ihtiyacına geldi. Allah bir insana, başka denen ortak olmadığı bir güç verirse, Kırmızı manyetik taşıma ele geçirmeye engel olduğu gibi, manyetik taşıma ele engel olduğu gibi, özdeş olarak Peygamberlik dersinde bulunmasına engel olurdu. Allah bilir bilinene başkasının ortak olmadığı bir güçlenirse, kırmızı manyetik taşıma ele geçirmeye engel olduğu gibi, özdeş olarak Peygamberlik dersinde bulunmasına engel olur. Söz konu bir kişinin peygamberlik iddiasında bulunacağını bilirse ona o gücü vermez. Yani Allah birilerine olağanüstü bir güç verip de insanlara o güçle ve yoldan çıkarmalarına izin vermez. İkinci olarak bir kimse başkalarında bulunmayan hazırdan bir güce sahip olsa, mutlaka başkası o güçten daha mükemmeline sahip olmaya veya kendi gücü nispetinde o fiil cinsinden bir şeyler yapmaya çalışır. Bunun delili tabiaklaşan insani eylemlerdir. Yani bir insan olağanüstü bir sanatçı, sportif, bilimsel, akrobatik performans sevgilese, örneğin bir rekor kısa bir başkası ederedir, o rekoru egale eder. İnsani sınırlar içindeki başarılar ve rekorlar böyledir. Eğer bir insanın yaptığı bir şey ise diğerler de bunu yapmaya çalışırlar da, yapmaya çalışmamışlar. Sonra Hz. Peygamber Kur'an'ın yazmada fazladan bir güce sahip olsa ve onunla Kur'an yazmış olsaydı, Tavmi o gücüye sahip değil ki, o gücü kavminden alamazdı. Çünkü yoktan yolda çıkmaz. Bu da Allah'ın o gücü kendisinin sözüne ayet ve belirtisi olmak için Hazreti Peygamber'e verdiğine delal ettirilir. Bu yorumların bir kısmını onu eleştirilerden sonra ele alacağız. Verrak'ın Kur'an'ın belirlerine getirilme neden okumasının ani olduğuna dair iddiası doğru değildir. Berrak'ın yani Kur'an'ın benzerine getirme, meydan okumasının ani olduğuna dair ikrası doğru duyuldu. Çünkü intiharçılara müddet verilmişti. Ayrıca hiçbir insan algıdan gücüyle kendisine sorulan müddet olarak bilemez. ki intiharçılar şiirler yazma zahmetine girmişlerdi. Sonra savaş açmışlar, sonra güç ve destek toplamışlar, sonra mallarını hacamışlar, sonra arkadaşlarıyla savaşmışlar çirkin şeylere gelişmişlerdir. Kur'an'ın bir benzerini getirmeye gösterilseydi, onu yapmaları daha kolay olur ve bunu kadar zahmete girmeden, Hz. Peygamber'in mübibiyetine son vermiş olurlardı. Sonra intercudarı 3 ayetlik bir sure getirmeye çağrılmışlardır. Bir insan bunu yapabilseydi, günün bir vakti dahi bunu yapmaya yapmalar. Günün bir vakti dahi bunu yapmaya yeterdi. İbnü Ra'vendi'nin peygamberlik ispatı ve derrakı eleştirilsin. Şimdi buradan itibaren. Şeyh Allah'ıma rahmet eylesine şöyle demiştir. i̇bn Ra'vendi daha önceden zikredilen kudalar, yenilebilir şeyler ve cehirler meselesini peygamberlik ispatında delil olarak kullanmıştır. Yani insan hangi meselelerin yenilebilir olduğunu, hangi meslelerin cehirli olduğunu ve yenilemesi gerektiğini deneme yanılma yoluyla değil vahiri ve peygamberler sayesinde öğrenmiştir. Bu görüş şu, biliyor mağdur değil, İlmi Ravendi'ye Ravendi yazılmış, Ravendi'ye kutlası Bu tüm elbisinin etkilen kitaplarında kullanılan önerdi deli. O, sonra şöyle demiştir, İlmi Ravendi'ye. Haber konusunda iki yaklaşımdan birini benim istemek yolumludur. Ya mutlak, haber mutlak anlamda reddedilir ki, bu durumda geçmişteki günler ve tarihte olup biten olaylar uzak yerler ve geçmiş olayların bilinmemesi gerekir. Çünkü bunların bilgisi haberle elde edilir ya da ve bilgisi tevatüre bağır olan şeyleri kabul ederiz. Böylece peygamberlerin haberleri de zorunlu olur. Yani buradaki hemen konu haber bilgi kaynamı değil mi? İbn-i Vavendi, İbn-i Verrattah ve eşliği damide geçmiştir haberi bilgi kaynağı olarak kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Haber konusunda iki yaklaşımdan birine benimsemek gerekir. Ya haber mutlak anlamda kabul edilmez, bilgi kaynağı olarak kabul edilmez. Bu durumda geçmişteki günler, tarih olaylar, uzak yerler, geçmiş olayların bilinmemesi gerekir haberle öğrenildiği için. Ya da teva ve bilgisi teva türü var olan, habere var olan şeyleri kabul ederiz. Böylece peygamberlerin haberleri de zorunludur ve bütün insanlık içinde peygamberlerin varlığı ve bilinmiştir. Sonra derken Kur'an'a bağlı peygamberlik ispatına yönetip eleştirilerinin yanlışlığına dair bazı açıklamalar yapalım. 1- Kur'an'ın nazimat, söz dizimi. Bunu Arap dil geleneğinin dışından çıkaracak yabancı ve uydurma bir şeydir. Bir en tatlı ve en güzel söyleşi sahiptir. Araplar içinde, Araplar içinde helak oldukları pek çok sıkıntıya katlanmışlardır. Kur'an'ın benzerini getirmek gibi kolay bir seçenek varken, buna yönelik olarak meydan okuma ve azarlama manşak almışken, en sevgili şeyleri olan canlarla selamete dururken, hayatlarına tehlikeye atmaları ancak Kur'an'ın benzerini getirmeyle ilgili tabiaten ya da imkan gibi imkâsız görmeleri sebebi İkincisi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an sadece ehl bildiği şeyleri açıklamıştır. Kur'an sadece ehl-i bildiği şeyleri açıklamıştır. Hz. Peygamberi'yi görenler onun ehl kitaptan bir şeyler öğrenmek için yanlarına gitmediğini, eliyle bir şeyler yazmadığını, dolayısıyla yazdıklarından okumadığı bilmektedir. Bu halde bunların Yüce Allah'ın ona öğretmesiyle gerçekleştiği sadık Üçüncü, Üçüncüsü Kur'an yani bazı bölgeleri tetebileceğini, insanların dalga dalga dinine gireceğini yani ülkenin tetebileceğini, izazlar, enesuallahu tefkülü, insanların üç bölge dalga dalga İslam'a gireceğini, dinini diğer dinlere içten Kendisini zayıfken, destekçileri azken, düşmanları çokken haber verilmiş ve olaylar Kur'an'ın haber verdiği gibi gerçekleşmiştir. Geleceğe yön kaygı etkilerle. Allah-u Teala Kur'an'da kıyamet kadar olacak olayların esaslarını, ana olayları toplamıştır. Bu da gayrı bilen Allah'ın ona olacak olayların esaslarını dahi bildirdiğini gösterir. Diğer yandan Kur'an diğer ilahiyat kitaplara uygunluk arz eder ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmetinin şu şekilde bildirir. İlahi kitaplar, ellerin üstteki ve indirdiği yazılı buldukları o elçiye uyarlar. Muhammed Allah'ın elçisidir işte. Onu kendi çocuklarını kanadıkları gibi tanırlar. Yahudi ve Hristiyanlardan hiçbiri bunu inkar ve reddetmeye etmeye desaret edememiştir. Dolayısıyla bu kitapları indiren Yüce Allah olduğu, ve onun, onların yani kutsal kitapların hepsini zamanlarının farklılığına ve uzaklığına rağmen müttefik kıldığı sahip olmuştur. Böylece onlar Kur'an'a da müttefik kitapları gönderenin gönderdiğini, kitapları gönderenin tabi olduğunu, müttefik müddeti ve sonraki ümmetlerde hep aynı olduğunu ve aynı sıra bileceklerdir. Daha önce belirtilen lanetleşme çağrısı da hatırlatılmalıdır. Yine ona belli konularda olaylar hakkında soru sorulduğunda ve hakikaten onun verdiği cevap üzere olduğuna ilişkin haberleri de yüklerelim. Kur'an'daki cin kıssasına göre cinler Kur'an'ı tasdik etmiş ve önceki kitaplarla uyumlu olduğuna şahitlik etmişlerdir. Günahlardan ödüldükten kurulma ancak Allah sahnesindedir. Bu konuda esas olan şudur. Geldik, ee, Hz. Muhammed'in peygamberliği ve o ilk tarzda ilgili evet kısmı, sonuç kısmına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevgiyenin bilinmediği, bir kişis, insanların heykellere, hırtlara ve ateşlere taktığı bir çağda peygamber olarak gönderilmiştir. Hz. Peygambere indirilen Kur'an'ın toplamı sevgili ispat noktasında öylesine başarılıdır ki geçmişten edebiyete bütün muvahitler toplansa ve Kur'an'ın delillerini ortaya dönmeye çalışsalar, onda birine, onda birine ulaşamazlar. Değil ki tek bir muvahhidin bulamayacağı vakitte Kur'an'ın içerdiği delilleri bilmek mümkün olsun. Araplar içinde tekken kendisi yazmışsa'' diye iddia var. Şu an bile tüm muvahhidler zamanlar beni de zaman Nasıl olsun ki o vakitte tek başına yazmış olsun. Kur'an 20 yıldan fazla süre içinde parça parça indirilmiştir. Hepsi aynı ifade biçimine sahip değildir. Ama parçaları birbirleriyle uyumludur. Ayetleri birbirleriyle uyumludur. Kur'an gibi parça parça bir etmiş bir kitap yaratılara ait, beşere ait olsaydı kısımları arasında farklılık bir uyum olurdu. Böyle olmadığına göre Kur'an'ın kayıtları çok ilgilen Allah tarafından geleceği bilen Allah tarafından indirilir sahip olmuştur. İbn-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlerin ıslatları söylediğimiz şeyler yanında Yahudilere yönelik şu, şu sözü neden okumayı şu iki yönden devir getirmiş. İbn-i Urarendi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlerin ıslatları söylediğimiz şeyler yanında. Şimdi demek ki arkadaşlar şuradan itibaren yani okuduğumuz yerler, şu kısım, İbn-i Urarendi'nin cevabı, sonra Zerrata, Buna bağlı peygamberlik ispatlayan önemli yanlış yanılmışına dair bazı açıklamalar yapalım. Bu da ilk görüşleri. Birinci, ikinci, üçüncü diye saydığı yere görüşleri. i̇bn Ravenni Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Peygamber'in ıslatında söylediğimiz şeyler yanında Yahudiler yönelik şu sözü meydana koymayı iki yöne devir getirmiştir. Yukarıdakiler i̇bn Ravenni'de var ama mafid-i kendisi aktardı. Onlara ilk olarak i̇bn Ravenni şunları da devir getirmiştir. Ölüm isteyin. Onlar ölümü de hakikaten ölecek olduklarına dair var İki onların ölümü ebediyen istemeyecektir. Oysa onlar için, haklı çıkmak için Ölüm istemekten daha kolay bir şey olmaması. Hazreti Peygamber'in Hristiyanları lanetleşmeye çağırmasıyla onun onların kitabında bilindiği sabit olmuştu. Gerrak ve itirazı kaybetmiştir. Yahudiler dilleriyle ölümü isteseydi, bu sefer de kalbim elimi istemelere tarif edilmiştir. İkinci olarak, ehli kitap Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya inanmıştı. Onlar da münevcikler gibi bunu onlara haber vermişti. Devletme, Birinci cevabı, lanetleşme böyle, bir kalp ayrılığı duyduğu şey kabul etmez. Ayrıca onlar teki ve anlayışlık miselerdir. Dolayısıyla kendilerine lanetleşme işinin de yaptıkları itirazında bulunacak olsa, kalpleriyle yaptıklarını söyleyeceklerdir. İkincisinin cevabı, Yahudi ve Hristiyanlar bunu Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın bir yitilmesine hareketle girselerdi ve bu türde tek değer Hazreti etenlerin Kur'an'ı ve harama mutlaka güleceksiniz ve dinleri bütün dinlere galip kılacak dediğinde ona karşılık vermekten çekinmezlerdi. Müneccidin sözüne dayanarak olsaydı bir şey olan cennet karşılık verilmezdi. Fakih Allah'ın rahmet etsin şöyle demiştir. Evet eğer bu lanetleşme çaresi müneccidin sözüyle olsaydı Hazreti Peygamber'in haberi asla ölümü istemeyeceksiniz şeklinde olmaz. Bilakis onların yetkilerini bildirdik bir çifte olurdu. Ferrak Hazreti Peygamber'i Münevci'ne benzeterek geliştirmiştir. hangi Hazreti Peygamber'in sözü, İntiyacılar Münevci'nde Münevci'nin önüklüğü konumunda olsaydı, İntiyacılar onun öylesine ciddiyi almaz ve cevap vermek için bunca sıkıntıya girmezlerdi. Hazreti Peygamber'in getirdiği mevcutlarının geçirdiğinden aşağı değinecek ama korkuttuğu şeyden geri Müslüman olmadılar. Hazreti Peygamber'in lanet geçme neden okumasına mevcut nazarıyla bakıp korkacak olsalardı, onun diğer uyarlarını da dikkate alır ve Müslüman olurlardı. Gerrak ezberlemek okuma yerine geçer. Ezberlemek okuma yerine geçer diyerek ondan önde bir kitap okumalık ayetini eleştirmiştir. Aziz Peygamberle ilgili, onun okuma yazması yoktu, onun yürüdüğü başta. Tabii oku, az da diğerler etzerlemek okuma gerene geçer. Diğeri, ondan önce bir kitap okumazdı, ayetini eleştirmişti. Onun bu eleştiriği imkansız ve haksızdır, cira etzerlemek için okumak gerekir. Halit Peygamber evet okumadı ama daha önce kitaplardan buydu etzerlerde, kumarla Kur'an'ı araya getirdi iddiası. Onun bu eleştirisi imkansız ve haksızdır. Zira ezberlemek için okumak gerekir. Ona biri okuyacak olsa, onun da bir başka okuması gerekir. Ancak bunun içinde onun okuma yazmayla maruz birinin yanına geldiği bilinmemizdir. Oysa o, imkancıların arasında doğup büyümüştür ve onunla ilgili olarak böyle bir şey yani okuma yazma bildiği hak bilmemiştir Kur'an gerçekten vahiy olmasaydı, Meydan okumaya o kadar cihana, yani üç ayetlik bir sure getirecek karşılık verirlerdi. Bundan geri kalmazlardı. Derrak, Kur'an'ın haberlerinin ahat haber olduğunu iptal ederek direştirilmiştir. Oysa bu dört yalandır. Bilakis Kur'an, büyük sayılardaki insanlar tarafından, nesilde nesilat alınmıştır. Ancak Kur'an'ın ahad olduğunu görmek, onun delil olduğunu kabul etmek anlamına gelir. Çünkü az sayıda da olsa bir grup cinselerin onu işitliği kabul edilmiş olur. Gerrak, Kur'an'ın tevahür özelliğini şöyle eleştirmiştir. Kur'an'ı aktaran cemaat ya işitmekten uzaktır, dolayısıyla bile açıktır ya da yakındır. Dolayısıyla doğrudan işitme sayısı azdır. Çünkü bir sözü çok sayıda kimse işitirse mecburen daha çok alana dağılmış olduklarında konuşmacının uzağında olurlar ve iyi duyamazlar. Yakında olanlar ise sayısı az olur. Gerrak'ın eleştirisi Kur'an tevahür müleyinle. Kalabalık bir edilmese, gene tevatil olmaz. Çünkü uzaktakiler duyamamışlardır. İbn-i Raabendi buna cevabı şöyle söylemiştir. Bunu söyleyenler ilim bilmeyen yapar. Değilse ilim mahvillerinde yazılı ve sözlü nakit yöntemi kullanılır. Ümna, istavet, kullanılır. Böylece neredeyse hiçbir şey değil yakındakilere uzaktakilere dahi kapalı kalmaz. Verrak Yahudi ve Hristiyanların da bazı şeyler hakkında iddia ettiklerini ancak bu icmağın Müslümanlar nezdinde bir ifade etmediğini aynı durumun Müslümanların Doğan'ın teratürlüğü aktarmalar hakkında da geçerli olduğunu iddia etmiştir. Mesela Müslümanların İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna iddia, Hristiyanlar kabul etmiş, icma etmişlerse Müslümanlar da kendi kendilerini tutan teratürlüğü icma ediyorlar, bunun hiç geçerliliği yoktur iddiası. İbn Ravan diye şöyle cevap vermiştir. İbn Ravan şöyle cevap vermiştir. Eğer mutlak anlamda haberi inteler eder, haberin bilinmeyenlerin haberi inteler der ve böylece mani takip etme deki ve evet, bu görüşük geçersiz hale gelir. Evet burada ilginç bir bilgi de şimdi. çıkıyor. İbn Ravan'ın mani hazinle meydandığı e, mütesvedinlerden çıkıp mani hazinle geldiği görüşü var buradan da anlıyoruz ki mağribi de aynı şey düşünüyor ibn muradendiye maniizme katıldı bunun delin açıkta söylüyor. Verra mutlak anlamda haber inkar eder ve böylece yani e, verra bunun maniizme yönelik bir anlayışı var. Verra mutlak anlamda haber inkar eder ve böylece maniye maniizme katil etmekteki sebini görüşünin geçerli hale gelir. Ya da habere cahil şey. Şimdi burayı tırnak için alalım. Sayfa 3.15 Şimdi <gülüyor> ya da başlayarak paragraf sonuna kadar bir kısım. İlgini Ravendim'in görüşü. Mahkeme'de aktarma. Matöyden'in aktarıma göre İlmi Râden'in bir verraklı manhizine takılan manniyi takip eden biri olarak tavsiye ediyor. Verrak, muhtak anlamda haberi inkar eder ve böylece manniyi etmedeki meslebi ve görüşü geçerli hale gelir ya da habere caiz gelir Bu durumda adli esaslar hakkında hak ehlinin icmasına denir. Böylece onların haberlerini işmalarını kabul eder. Zira onlar Hakk'a yapışanlardır ve biz elhamdülillah onlaysın. Şey Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Şimdi bu bilgi, şu daki paragrafttaki bilgi önemliliyorum. Mahveldeyi ve Errak'ın görüşlerini İbn-i Rav Endü'nden aktarıyor. İbn-i Rav Endü'nin eserinden için Sabah bakarak aktarıyor. O açıdan Ümür Ağabeynî'nin verraten manihizme ve maniye inandığı görüşü hem bir görüş. Bunu bu şekilde anlatmış oldu. Şey, Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Bu konuda asıl olan şudur. Aknen, haberlerin bilgi aracı olarak kabul edilmesi gerekir. Haberin bilgi kaynağı olarak kabul edilmesi gerekir. Çünkü aksi takdirde işitme ve dilin hikmeti varlık amacı geçersiz olur. Yani kulak, duy verisinin ve dilin iletişimin e, amaçı geçersiz hale gelir. Hala kabul edilirse, dünya ve ahiret ilimleri ortadan kalkar. Evet, dünya ile ilgili işte, Marangoz akla gelirse, bunların eğitim ve öğretiminde durur. Ahiret bilimleri ilimlerin eğitim ve öğretiminde ortadan kalkar. Bedenlerin hayatının içlemesine bağlı olduğu gıda ve ilaçların kökleri kesilir. Evet, haber kabul edilmezse kimse kimseyi güvenemeyeceği için ve her ilaç nedir? Bunlarla ilgili bilgiler de kabul edilmemiz gerekir. Sonra haberlere ilgili oldukları olayların önemli ölçüsünde daha çok veya daha az yayılır. Nitekim bir hükümdar önerilirse bunun haberi zorunlu olarak yayılır. Hatta insanlar bu haberi isteseler de bilgilemezler. Olağanüstü olaylar da öyledir, daha az önemli olaylara veya olağan olaylara ilişkin haberler çok yayılmaz, hatta hatırlanmaz bile. Bu, insan doğasında bilinen bir durumdur. Buna göre, ülkelerin fetihleri ve kündarların boyun edilmesine ilişkin haberler, gençer şekilde, peygamberlerin durumuna ilişkin haberler çok değerlidir. Çünkü peygamberler olağanın dışında büyük ve önemli şeyler getirmişlerdir. Dolayısıyla, Haberleri çok dikkat çeker ve dünyanın her yerinde yayılır. Çünkü bu haberleri işlemler gizleyemez. Çünkü insan tabiatı böylesi haberler yayılmak ister. Ayrıca söylediğim için faydasız haberler yayılanır. Dolayısıyla herkese ilgilendiren haberler yayılmaya daha ilaiktir. birçok kaynaktan yayılan haber doğru da, doğru da olsa, yanlış da olsa yayılır. Haberin ilave edilen kısmı bilinir, değiştirilip düzeltilir. doğru kısmı onaylanıp kabul edilir. Bu da peygamberlerin haberlerinin hayatta kendilerini yayılmasını, uydurma olan kısmının yasaklanıp, değiştirilerek ortadan kaldırılmasını, doğru kısmının varlığını sürdürmesini gerektirir. Bunun delili Halil peygamberin durumudur. Nitekim kimse gittiğin her uzak yerde onun izmini daha açıkça görürsün. Özellikle de onun çağında, çünkü her taraftan insanlar ona akıp gelmekteydi ve haberi ülkelere yayılmaktaydı. Durum bu minval üzere ise, Muhammedin haberleri, ah, ahadın haberleridir. Sözü temelsizdir. Kur'an. Halit Muhammedin ardından sözü ahaddır. Sözü temelsizdir. Kur'an kavansı değildir sözü, temelsizdir. Diğer iddialarının da bir esası yoktur. Birerkesi vahid haber önemli veya olan bir işle ilgili olarak daha fazla yayılır. Dolayısıyla bir, Dolayısıyla diğer ehlinin davet edilmesi, ülkelere mektup göndermek, dünyanın her yanına fiyatların gelmesi, peygamberlerin çeşitli ücretlerle imtihan edilmesi, hükümdarların onların ışığına söndürmeye yönelmesi, bunu da mülklerin, mülklerinin gitmesi ve bakması tıpkı yapmaları hakkında durumda olur? Aslında hükümdarlar peygamberlerin bedenlerinin zayıf, destekçilerin az olduğunu bilmektedir. Dolayısıyla ve cündarların korkularının sebebi peygamberlerin güçlü ve olan Allah katından geldiğini bilmeleridir. Mucize konumundaki önemli olayların durumu öyledir. Peygamberlerin tabirleri var oldukça ve onlarla istiklalde bulunduğu müddetçe böylesi olayların izi sığınmaz. Mucize konumundaki olayların durumu da böyledir. Peygamberlerin tabirleri var oldukça ve onlarla istiklalde bulunulduğu müddetçe Böylesi olaylarını izi silmiyoruz. Yahudi ve Hristiyanlara söz edilen icmalarına gelince, tabi ki İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu değil, kendiler aramındaki icma denilen şeyler gelince, bunlar mucizeler hakkında veya önemli olaylar hakkında değildir. Bunlar görüşleriyle ilgili olarak itiraf ettikleri ve tabiiler arasında yayılan konulardır. Kendi içinde de itiraf ettiği ve e, tabiiler arasında yayılan konulardır. Ayrıca bu itiraf şeriatı değiştirme noktasında var noktasına vardığında, böylece şeriatın izi silinip aferin kaybolacak dereceye ulaştığında, Allah'ın kavuştuğu ve iyiliği ile o şeriat ve Peygamberlerin izlediği yolu akıllara boyun eğdiren ayetlerle muhidzelerle ortaya teşkede kinceler göndürülmüş. Yani Yahudi Hristiyanlık gibi eski günlerde kendi e, işlemdeki itiraf, dinin asrını değiştirme noktasına uğraştığında, Böylece şeriatın izni silinip haberi kaybolacak, şeriatın değinin asla kaybolacak noktaya ulaştığında Allah'ın Allah fazlığı ve iyiliği ile müddet Allah'ın fazla Allah'ın yıkı ile o şeriatı ve peygamberlerin izlediği yolu akıllara boyun eğitilen mucizelerle ortaya çıkartacak kimseler göndürülür. Böylece insanlar şeriatlar üzerinde yapılan değişiklik ve tahrikler onlar sayesinde bilinirler, bilirler, bu durum bu şekilde bilinir yayınlık kazanır. Sonra Allah e, Peygamberi Muhammed Aleyhisselam ile sunlandırmaya ve ondan sonra ümmetine bir başka peygamber göndermemeye hükmetmişmiş. Allah onun ümmetini fiziksel değişikliği kabul etmeyecek şekilde kılmış ve onlara koruduğu bir kitapla ihsanla bulunmuştur. Allah Peygamberli Muhammed Aleyhisselam ile sunlandırmaya ve ondan sonra ümmetine bir başka peygamber göndermemeyi yükletmiştir. Allah onun ümmetini, cisimsel değişikliği tabi tepkimecek şekilde kılmış ve onlara koyduğu bir kitapta İslam'da bulunmuştur. Bu kitap sayesinde değişiklik bilinir ve aslına rica edilir. Böyle bir şeriat, alem yok oluncaya kadar varlığını muhalefet eder. Ebu Bize'nin evralarında şöyle demiştir. Bir bakalım kaç kaldı, ona göre bir Arkadaşlar, gitmeyi isterdiniz, rüzgatıyım. Evlut e, e, el-Vavend'e şöyle demiştir. Verra, peygamberlerin delillerini bir veya iki kişi kanalı ile gerdiğini önerse olarak eleştirmiştir. Peygamberlerin mucizelerle, haber-i ile girildiğini öne söylekleştirmiştir. Enge bu ağır bir ihtiradır. Bilakis ümmetimiz bu deliller muhideler üzerinde icma etmiştir. E sonra Allah'ın peygamberinin durumunu mümküse dinsizler doğrulama eleştiri noktaları bulmak, muvahidler ise hakka ilahiyeti etmek için tevalif etmiştir. E, kafirler evet bu da önemli. İnanmayanlar İçer etmek için o muhizdeleri aktarmışlar. İmanınlar da onlara uymak için bu muhizdeleri aktarmışlardır. Terkiler onun ahlakında veya cesaretinde bir zayıflık şahsında algılar yönelik ve çeşitli dünya menfaatlerine dair bir eğilim bulmak üzere anlaşmış ama bunları bulamamışlardır. Bu durum sayısının çokluğu haberlerin doğruluğunun şartı olması halinde böyledir. Ama haberin doğruluğunun şartı haberin kalpleri hikmetmesi, kalplerin habere meyletmesi, nefsin haberin kaynağı ve içeriğiyle inan kazanması, oluşan zanların ortadan kalkması ise durum nasıl olur? Haydar az da olsa, hak üzere olan kimselerin haberlerinin durumu görülür Yani bu haberler kalbe hikmeter, kalpler ona meyreder, nefs onunla normalde inan e, bulur. İbn-i Zavend'i zındık olarak bilinen birisi ama maturitenin aktarımlarına göre peygamberliği savunan birisi. Normalde başka kitaplarda da İbn-i zındık diye bilinen birisi. Bu kitabın da anlaşıldığı kadarıyla Verrak'a karşı peygamberliği savunuyor. Verrak şu ayeti eleştirmiştir. Siki ehline, ehli kitap bilgilerine sorun. Verrak bu ayeti eleştirmiştir. Böyle ki bir yandan ehli kitap bilgileri hakkı gizlediği söylenmekte, bu ayette ise onlara sorulması emredilmektedir. Verlakın iddiası. Bir yandan Kur'an'da kitap ehlinin bilgilerinin hakkı gizlediği söylenmektedir. bu ayette ise onlara zikri sorun diye sorulması emredilmektedir. İddia bu. Buna şöyle cevap verilir. Allah, Hz. Muhammed'i Peygamberliğini boyun eğdiren delillerle desteklediği için ehli kitap kitab bilginleri Kur'an'a meyletmiştir. Dolayısıyla insarcılara Allah'ın ehl-i kitabın bilginlerini Kur'an'la ilgili olarak boyun eğdirdiği ve onları Kur'an'ın içeriğini kabul etmeye mecbur ettiği söylenmiştir. Böylece bu Kur'an'ın ilahi kaynaklı olduğunun büyük ayetlerinden büyük delillerinden biri olur. Zira Allah fıslanları ve dostları Kur'an üzerinde birleşmiştir. Bu da şu ayetin içeriğiyle uyuşmaktadır. İsrailoğullarının bilginlerinin onu bilmesi onlar için büyük bir devir değil midir? Ayrıca bu ehl Tap bilginlerine sorun tüylü. Kendisine veril sonunduktan sonra inanççılığı yapmaya devam eden kimseye söylemiş ve şöyle demiş. Bu meseleyi kalbinin meylettiği falan kimseye soru da inanççılığı bırak artık. Üçüncü olarak ayetteki zikir-i ehl Tap bilginleri ile kastedilen onlardan Müslüman olanlara müracaat edilmesidir. Başarıya evet. ulaşılan ancak Allah'tır. Ayette kastedilen, Kur'an'ı gizli gizli kabul eden ehli kitap iklimleri olabilir. Bu, insanlara iyiliği emrediyorsunuz da kendinizi unutuyorsunuz. Ayetinin çiğrenine benzemektedir. Şu kısım, ayetle başlayan kısım, ikinci iklim Burası da mantıbının birisi olacağını istiyor. Zikir ehli ile kast edilen kendilerine hakim olarak üniversite edildiğinde şerefleri yalan söylemeye engel olan şerefli kimselerdir. Bu kısımda büyük ihtimalle maatördünün kanaati. Verrek hadet peygamberin bedir günü meleklerin hazır bulunduğunun haber verilmesini eleştirir. Ve madem öyle umut günü melekler nerelerde, neredelerdi, niye yardıma gelmediler diye eleştirir. Birincisinin cevabı şudur, de bedenleri görülmeyen başlar görülmüştür ve bu ifade tanımadıkları suretler gördüklerini söyleyen misliklerden gelmiştir. İkincisinin cevabı ise şudur, bu yani Bedir Savaşı ilk savaştı, bu yüzden Allah Teala onlara yardım etmeli, böylece hakkı üstün kılmayı ve vaatıla geçersiz kılmayı dilemiştir. İlmi Hrâveri'nde şöyle demiştir, ''Verafa şaşmamak elde değil, çünkü derinleri olmasına rağmen peygamberlerin haberlerini inkar ediyor. Buna karşılık menanilerin çözünü kabul etmeye çağırıyor. Bak burada da mani anlayışını kabul ettiği bilgisi geldi. Menanilerin çözünü kabul etmeye Çağırıyor ve insanlara, menanilerin, göklerin, şeytanın, unutlarcının gerileriyle döşendiği, yeryüzünün, yılan ve çiğenlerin, dürüstü, destekleştiği gibi saçmalıklarını benimsemeye, ışık ve karanlığın yaptığı işe dair haberleri kabul etmeye, ve insanların akıllarıyla iyi gördüklerini reddetmeye çağırıyoruz. Evet, buradan anlıyoruz ki, evet, evet aynı dönemde yaşayan, bu müravelleyi, de menani anlayışı, mani anlayışını, kabul etmekle eleştiriyor. Şey Allah Allah rahmet etsin şöyle demiştir. Bedir meselesinde dikkatle alınması gereken şu yönler vardır. Bir, Hz. Peygamber Bedir günü bir avuç noktak alıp kâhirlere dolusu etmiş ve onların hepsine isabet etmiştir. Ün-ü bile getirdiği Ruslar, yani Ün-ü şurada şey söylemişti, onları da kabul ediyor muhakkudu. Bedir'de bedenler görülmeyen başlar görülmüştür bu ifade tanımadıkları suretler, gördüklerini söyleyen müslüklerden gelmiştir. Bir de e, Yedir ilk Savaş'ta bu yüzden Allah onlara yardım etmeli, böylece hakkı ürün kılmayı, vaatıra geçersiz kılmayı dilemiştir. İbn-i Ravendir'in dile e getirdiği husus bunlar. Üç, Ebu Cehil'in lanetleşmeye benzer şu sözleri söylemesi. Allah'ın en iyi günlerde, en çok yakınlara, özetlenimize yardım et. E, Kafirler, liderlerinin toplanması. Verrak, peygamberlerin şu sebeplerin inkar edebileceğini iddia etmiştir. Verrak, peygamberlerin şu sebeplerin inkar edilebileceğini iddia etmiştir. E, hakim olan Allah aklını kötü gördüğünü emretmez. Çünkü haber, yani vahiy kötü bir şey getirmeyi mümkün olsaydı gülüm ve yalan müdah olduğu konusunda da haberi gelebilirdi. Şimdi şu önemli, böyle bir görüş de var, biliyorsunuz Semeniye ve berahmiye atfedilen bir görüş var. Akıl e, iyi bilir, kötüyü bilir, peygamberle gerek yoktur diye. E, bu görüşün e, Verrak tarafından e, onlara atfen yayıldığı söyleniyor. Buradan da onu anlıyoruz Biraz Peygamberlerin şu sebebi inkar edilebildiğini de getirmiştir. Yani şunun iyi e böyle ya, kabul etmiyor diye. Onlar adına yaydığı bir görüş. Hakim olan Allah aklın kötü gördüğünü emretmez. Çünkü haberin yani vahdin kötü bir şey getirmesi mümkün olsaydı, bölümlerin yalanın mübah olduğu konusunda da haber gelebilirdi. Biraz bu itiradına şöyle cevap verilebilir. Birincisi de aklın iyi ve kötü gördüğü şeyler iki türlüdür. Birisinin hükmü hiç değişmez. Nitekim nimet verenek sıkıntının iyiliği ve sefifliğin kötülüğü böyledir. Yani aklın valif olan e, hükmü değişmez. Örnek nimet verenek sıkıntının iyiliği, sefifliğin kötü olduğunu bilmiyor. İkincisi ise aklın sonu başlangıcı ve şimdiyi göz önünde bulundurarak güzel gördüğü şeydir. Yani, i̇kincisi de aklın bunun başına şimdi düşünerek güzel gördüğü şeydir. Buna tecavüzkar boygun gibi algılmış birinin intikam amacıyla cezalandırılması örnek verilebilir. Böyle birinin cezalandırılmasına şeriatta hükmedilebilir. Akıl bu cezayı zaten kendi başka yerinde görür. Ama şeriat onu sorumluluklar. Bu ikincisini akıl da bunu güzel görebilir ama etiğinde aklen caiz dediğimiz ama bunun böyle olması gerektiğini Şeriat belirliyor. Aklın sonu, başlangıcı, şimdi göz önünde olarak güzel gördüğü şey, buna tecavüz-ü terbolcu müdahaltı almış birinin intikam alabilecek cezalandırılması örneklerindir. Böyle birinin cezalandırılmasına şeriat nedir? Hayvanların kesilmeleri de böyledir, kurban da böyledir. Şöyle ki, aslında hayvanlara kesmek mübahtır. Zaten her canlı ölüyor ve kesilmesi hayvan için daha rahat ve kolaydır. Dolayısıyla hayvanın kesilmesi müdahal şeyler anlamındadır. Mümkün anlık olabilecek anlamında. İkincisi, adalet genel olarak iyidir. Zülüm de genel olarak kötüdür. Ancak bazı şeylerin kötülüğü yasaklamaya, bazı şeylerin de iyiliği ömredilmekle ortaya çıkar. Bu da kişinin hallerinin değiştiği ve farklı yapılar kazandığı zamanlarda söz konusudur. Hayvan kesimi de bu minval üzere değerlendirilebilir. Çünkü hayvan kesimi uygulamasına peygamberler getirmiştir. Peygamberler ise ancak adalet getirdiler. Aynı şekilde minval üzere, senevilere göre ışık, karanlığın zararında bir fayda gördüğü için ona izin vermiştir. Görrak benzer bir konuda, yani aklını iyi gördük konuda şöyle demiştir. Eğer böyle bir konuda peygamberler aklını delillerine uyarlarsa, onlar bizlendir. yani. Aktan hükmünü denetledikleri için bir ayrıca bir yadıklar, yoktur, bizim gibi insandırlar. Peygamberler Aktan derinlerine muharif ederlerse Allah o derinleri derin kırmışken onlar derin olmaktan çıkmadıkça onların yerine başkasının getirilmesi mümkün değildir. Bu da kitabın ortadan kalkmasına gerektirir. Aynen tüm önüm bir rahmeyi açıdığına gelmişler. Bir de Onların adına, kendi görüşü, kendi adına değil, onların adını söyleyerek bu görüşleri yaydığı söyleniyor. İbn Râbendi bu itiradı şöyle cevap vermiştir: Bir insanın başındaki saç siyah olarak görülür, sonra saçının ağrığı görülür. Şimdi gören kimsenin gördü mü değişti yoksa görülen şeyin yok değişti. Bu önemli. Değişme nerede meydana geldi? Bir insanın başındaki saç siyah olarak görülür. Sonra saçın ağırlığı görülür. Şimdi gören kimsenin gözü mü değişti yoksa görülen şeyin değişti. Çünkü saç, göz onu gördüğü için siyah değildir. Aynı durum aklın bir şey ilahi emir sebebiyle adalet, iyi olarak görmesi hakkında geçerlidir. Bu hüküm kalkma, oturma, bütün haller hakkında geçerlidir. Kan aldırma, yeme, içme ilgili olarak da aynı hüküm söz konusudur. Bu halde farklılıklarına rağmen bazen iyi olur bu sebeple aklın değişmesi dolayısıyla akılda önce bir şey iyiyken sonradan o şeyin aksinin iyi olması söz konusu değildir. Peygamberlerin durumu da buna benzer. Yani şuradaki verdikleri örnekler. kanaldırmak bazen iyidir bazen kötüdür. Yemek bazen iyidir bazen kötüdür. Ramazan günü yemek aramdır. Normalde yemek kimi Bunu buna ben de yenilen şeye göre, zamana göre bazen elidir, bazen kötülür. Bu haller, farklılıklarına rağmen bazen iyi olur. Bu sebeple aklın değişmesi, dolayısıyla akılda önce bir şey iyi iken da o şeyin, aklının iyi olması söz konusu değildir. Peygamberlerin durumlarda buna benzer, sonra amaç olan müddel sonuçlar için büyük sıkıntılara göğüs gerilebilir, arzulanan bir güven haline ulaşmak için, bazı zararlı şeyler tecrübe edilebilir. Nitekim ticaretle, kiralamalar, ziraat, ilaçlar ve çeşitli ameliyatlar bu şekilde icra edilir. Yani ticarette zor düşülebilir. Ziraatli ilaç kullanırken ameliyatlar da ayrı çekilebilir. Ama sonuç itibariyle sonuç biliyoruz. Daha üstün bir faydaya ulaşmak için daha küçük faydayı terk etmekte böyledir. Şeriatların durumu da böyledir. Yani şeriatların durumu, şartların değişmesi sebebiyledir sebebiydedir. De. Verrak bu dediğimizi teyit etmiş. Kötülük yapmayan kimseye kötülük yapmanı ve kendisi için sevip istediğini, başkası için sevip istemeyenlerini akla göre kötü olduğunu ifade etmiş. Ama hayvanları kesmenin bunun dışında olduğunu, yani akıl tarafından ünit görülmediğini ifade etmiştir. Verrak'ın böyle düşünmesinin sebebi hayvan kesmenin gerekçelerinden ayrı olarak düşünmesidir. Bu güzel sonuçları, sağlığı, faydaları benzer şekilde, fazladan rahat dikkatle düşünseydi, bu unsurların hayvanların kesmede var olduğunu görürdü. Dolayısıyla hayvan kesmeyi iyi görürdü. Biz şöyle diyoruz, Başar Allah'tandır almış, eşya iki türlüdüz. Bir, öz itibariyle iyi olan, zıttı ve karşıtı kötü olan şeyler, öz itibariyle iyi olan, Zıttı ve kötü olan şeyler, yani duymete şükretmek gibi, nankörlükte zıttı, kötü. İki, sonuçlarının iyi veya kötü oluşuna göre kendisi de ya da karşıtları iyi olan şeyler. Sonucuna göre iyi veya kötü olan şeyler. Ameliyatla kişiye vücudunu e, kesmek, kan atmak, başlangıç itibariyle kötü gibi ama sonuç itibariyle iyi gibi. E, dolayısıyla bu ikincisi hakkında iyi ve kötünün ailelerine bilinen kimsenin hüküm vermesi gerekir. E, i̇kinci durumda sonucuna göre bir şey iyi veya kötü oluyorsa, e, sonucu hakkında bilgi sahibi olan kimsenin hüküm vermesi gerekir. Bu hüküm ona göre ortaya çıkar. Aklına dayanıp güvenek kimse bu sebepten kaynaklanan çelişkili çir bir farklılıkla karşılaştığında özel bir akla, yani peygamberin aklına ve görüşüne müracaat eder. Aklına da dayanıp güvenen kimse sonucu itibariyle iyi kötü durumu değişen bir durumla karşılaştığında özel bir akla yani peygamberin aklına gözüne müzaca eder. Bu da peygamberliği kabul etmek demektir. Sonra kesine işi özünde kötü olmaz. Çünkü kesine intikam alma bağlamında helal ve akla göre iyi olmaktadır. Düşünecek olursa kesine eziyeti ve çiftli şeyi uzaklaştırmaktadır. Ya da sonuçlar ortaya çıkar. Böylece kesmenin zafi kötü ortak kalkar ve onda tepki ya da izin vermek ile intern olma caiz olur. Bu da kesmenin mübah olduğunu gösterir. Ayrıca aklın iyi gördüğü şey asla kötü olmaz. Kötü de iyi olmaz. Aklın iyi gördüğü şey e, aklı ve dediğimiz asla kötü olmaz. Kötü de değil. Aklı mübah e, muhal dediği de İyi olmaz. İnsan tabiatı bozlanmadığı için kötü olan şey, kötüdür. Çünkü o şeyi tasavvur eden kimse onun kendi yerleştirdiği bir tasavvur eder ve tabiatı acı çektiği için ondan bozlanmaz. Bu bozlanma mahalli alışmanlıkla kay kaybolabilir. Nitekim kasaplar ve savaşmaya alışanlar böyledir. İlk başta diyelim savaşa başlayan kan gölüne. kötüyken zaman içinde alışması gibi. Şu halde öldürmeyi yasaklamak akli değil, taklili bir güzel bir tavırdır ve alışkanlık üret değişir. Bu durum hayvanların tabiatın ürküp kaçmasına benzer ve bütün hayvanların tabiatı ağır yüklerden korkup kaçmanı gerektirir. Sonra hayvanlar eğitimle ve bir başkasının alıştırmasıyla sanki ağır yük taşıma tabiatına kazanır. Hayvanların durumu böyledir. Spesif her canlı ölür ve bundan dolayı kimse kınanmaz. Onun sahiline izniyle ölmesinde de durum, yani kurban edilmesinde de durum aynıdır. Şu konularda Senevliye'yi eleştiren tımsı haftadır. Şimdi burada niye Senevliye'ye bağladı? Çünkü Verrak burada e, da geçti. Menevliye'yle, Menevliye'yle bağlılıkla affediliyor. İl-Nuravani tarafından, maafeti tarafından. E, dolayısıyla Verrak için Senevliye anlayışı dönüşlediği için Senevliye eleştirmesiyle bitiyor burası. Şu konularda senin eleştiren kimse haklıdır. Yani büyük ihtimalle eleştiren kimse İmduravendi haklı bakıyor. Bir, ışığın ve karanlığın ayrılığını sonra birleşmesine ve sonra ayrılmasına mümkün görmüşlerdir. Bu da iki bitişiğin dağılmasına ve iki karışığın ayrılması gerektirir. Kesmenin anlamı da budur. İki, ya acı, acı ışığın çevrelerine girer. Işık acı verebilir. Acı vermek isim kötüdür. Kesimden kaynaklanan acı olmasaydı kesim yasaklanmamızdır. Çünkü kesim acıdır. Sonra kesim ve ışığın cevherine yerleşir. Böylece ışık kötülük işlemi olur. Ya da kesim karanlığın çevrelerine yerleşir. Dolayısıyla kesimi yasaklamanın kurbanı, yasaklamanın ve kremanın anlamı olmasın. Zira o, bu konuda tabiatı kabul etmeyi elde etmişte olmayan kimse kınamaktadır ve onun bu tavrı uçma özelliği olmayan kimseye uçmasını emretmek gibidir. Kesmek karanlığın tabiatına yerleşmiş olduğundan ona kesmediğinin anlamsızdır. Ya da acı karanlığın cevherine yerleşmiş ki sene gidere göre doğru olarak görüştürülür. Sonra acı ona ya ışığın cevheriyle girer, dolayısıyla ışık, kökülük işlemiş olur ya da karanlığın ile girmiş olur. Bu durumda acı verdiğinde iyilik yapmış olur. Çünkü bu aktar etmiş. Yine hayvan kesiminde saklı ruhu bulanık, sağlıktan kurtarma koşulmuştur. Bu da haktır ve her yandığına varacağı sondur. Şimdi burası Emre Zavalli'nin aktardığı kısımlar. Sizin menani anlayışa göre bile söylediğiniz yanlıştır. Demek için ışık karanlık konusuna girip bu konuyu bu şekilde bitirmiş oldum. İlginç. Peygamber'in ilgili konuları öğrendik ama meslekler tarih ilgili olarak da İdn-i Ravendi'nin tartışmasına, İdn-i Ravendi'nin peygamberi savunduğunu da buradan anlamlı olur. Bu da bırakalım.